Karola, Galatasaray kanon kenar. <gülüyor> İklanlara geldi. Yiğit Mini Trabzonsporlu futbolcular. Hatira <gülüyor> maçı başlattı. Maça Trabzonspor başlıyor izleyenler. İngilizce'ye penaltı kullanacak Antalya Spor. geldi. Oğurcan mı Freddy mi? Freddy! Freddy vuruyor, Oğurcan kurtarıyor! Freddy vuruyor, Oğurcan kurtarıyor! Dorukhan şimdi pası pasını elde attı. Tekrar Dorukhan'a. Dorukhan karşı karşıya. Dorukhan vuruyor. GOOOOOOOL! 62. dakika. Dorukhan'ın golü. Medical Park stadında Trabzonspor 2-1 öne geçiyor sıra Karadeniz'de koktu gök gürültüsü Sessizlik avlamı. bitti başladı fırtınanın İki öyküsü Zorunda